Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz burada araba oynuyoruz. Araba evet, mı oynuyorsunuz oynuyoruz. Kuzey? Evet. Ama saat kaç oldu? Baban işe gitmesi gerekiyor. <gülüyor> Nereye gidiyorsun <gülüyor> Kuzey? Hayır o ne? Bakabilir miyim? Ne aldı deline? Anahtarı. Sakın saklama onu. Buraya gel. Kuzey, baban işe gitmesi gerekiyor. <gülüyor> Akşam oynarsın babayla, ama işe gitmesi gerekiyor. Kuzey, ben hemen montumu giyiyorum, geliyorum tamam mı? Hemen montumu giyeceğim. Kuzey çabuk, çabuk anahtarı ver baba. Kapıyı mı kapatıyorsun? <gülüyor> Neden kilitliyorsun kapıyı? İşten <gülüyor> işe, iş, işe geç kaldım, işe geç kaldım. İşe geç... <gülüyor> <gülüyor> Babama izin verir misin? Kuzey, artık işe gitmem gerekiyor. Verdim anahtarı. Aferin sana. Akşam oynayacak mısın babayla? <gülüyor> Ağlıyorsun. Tamam üzülme. Birlikte oynayalım. Olmaz mı? Aa. Olur mu? Babayı mı istiyorsun? Aa. Tamam akşam oynarsınız birlikte. Gel. Gel. Gitsin baban. Üzülme. Aa, gitti baban. Üzüldün mü? Çok mu üzüldü? Bak bakayım bana. Üzülme. Tamam mı? Görüşürüz de arkadaşlarına. Akşam babayla oynayacağım de. Tamam.